Sevgili dostlar, merhabalar. Ben aile evlilik çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Bir memnun veli olarak Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi'ni tüm öğrencilere, velilere tavsiye ediyorum. Gerek öğretmen kadrosu gerek kurucu kadrosu ve yönetim kadrosu olarak Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi bir veli olarak söylüyorum, hem de bir uzman olarak alanında bir numara.